Burada ampeteklererek burada petek çekmiştik eski ampeteklerde. Onda karımızın da kontrolünü yapacağız. Ampetekleri kabarttı mı karımız? Karımız yavru attı mı? Bunun kontrolünü yapacağız. Çünkü bu şekilde yapmazsak karlarımız. Üst katı kuluçkalık olarak kullanacak. Alt katı polen deposu ve şerbetlik olarak kullanacak. Biz bunu istemiyoruz. Böyle olmasını. Şu an üst katımızdaki yavrular baya baya bir çıkmaya başlamış. Çektiğimiz çerçeveden. Alt kata verdiğimiz peteklere bir Atalım. Ortadan iki tane yavrulu kapalı <gülüyor> yavrulu siyah petek alıp bir sonlardan ikilere <gülüyor> e, petek girmiştik kabartması için aramızın. Şimdi onu kontrol edeceğiz kabartmış mı anarımız yavru atmış mı diye. Yani bir yandan üst kata çekerek harıya yer açarken altta da kuluçka düzeninin devam etmesini istiyoruz. Bu nedenle böyle bir şey yapıyoruz. Evet. iki gün önce vermiş olduğumuz ham peteğimiz gayet güzel kabartmış karlarımız Hala kabartıyorlar. Muhtemelen ondan iki gün önce daha üç gün önce falan vermiştik bir Burada kapalı peteğimiz daha var. Ham ee, petek o da. Şimdi ona bir bakacağım. <gülüyor> Muhtemelen ana anamız bu kadar kabarttılarsa ona yavru atmıştır diye tahmin ediyorum. Evet, çok güzel. Kapalı yavru. Kapatmış bile arımız yavruya şurada gayet güzel istediğimiz verimi şu anda biz arımızdan elde etmiş durumdayız şimdi tekrar ne yapacağız ortadan iki tane yine kapalı çerçeveyi kata çekeceğiz yine başlardan ikilere ham petek girişi yapacağız hem arımıza bu dönemde petek kabarttırmış oluyoruz. Petek rotasyonunu sağlıyoruz. Hem de bir yandan arımızın sıkışmaması için arımıza yer açıyoruz. Düzen veriyoruz. Alt katta anarımıza. Şimdi bağda biliyorsunuz hep söylüyoruz. Yeni peteklere yumurta atar anarı. Şimdi şurada polen deposu ve kapalı yavru alanı var. Bunu ben katı alacağım aynı şekilde yanındaki kapalı yavrulu olup eski olan peteğimizi yine onu da kata çıkartacağım bunun amacı kat değil dostlar şöyle kapalı yavrusu var çok güzel Çıkanların yerine polen depolamış arılarımız. Aynı şekilde bu tarafı da arımızın <gülüyor> komple kapalı yavru. Şimdi ortadan iki tane eski kapalı yavru peteğimizi aldık her zamanki gibi. Bu sefer başlardan yine sondan birincilere arımıza kapatması için <gülüyor> petek gireceğiz. Bu şekilde eski peteklerimizi balloğa çekmiş oluyoruz. Hem de arımıza bu dönemde petek kapatmış oluyoruz. Bir yandan arımızın yavru alanının düzenini bozmadan ihtiyacına cevap veriyoruz. Bir yandan da arıyı kendi istediğimiz şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında şu anda buna yarın falan bir ham ketek vermemiz lazım ama biz her zaman arımızın başında olamadığımız için mecburen bugün veriyoruz bu petekleri. Aslında bunu yarın ya da bir sonraki gün yapmamız gerekir arının durumuna göre ancak arıda geç kalınmışlık vardır erken yoktur diye düşünüyorum ben o yüzden böyle yapıyorum her zaman gelemediğim için böyle oluyor şu anki bu arımızın durumu gayet güzel.